Aksime Evet bayağı olduğuna ama golü hatırlamıyorum. Atmadım galiba. Ben attım diye hatırlıyorum ama hatta iki tane attım diye hatırlıyorum. Ferit Toşko ne defansmış be. Oğlum bizim şu kadro var ya harbiden yıldız kadro yani. İyi, hepsi iyi oynuyor yani. Anlaşa bak ya. Maçın şaşırtan ismi Toşko'ydu bence. Beklenmedik performans. Toşko, biz ne zamandır halı sahalara geliyor bizim Toşko zaten. Yaklaşık böyle 2 aydır falan. Ee, Toşko'nun iyi olduğunu bildiğimiz için biz zaten o yüzden çok şey yapmadık. Hani şaşırmadık. Zaten iyi oynuyordu yani. Benim takım oynuyordu Toşko stanslara karşı. Bizim defansa çok iyi oldu Sonat'ın yanına. Evet öyle bir şey lazım kapalı. Yok kayıt alıyorlar falan. Hikaye, geçecek sonlara. 20 saat. 20 saat, direkt 20 saat. Koçko çekilsene be. Çocuğu vurur, çocuğu vuracağım. Çocuğu vurursan otursam. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kaçıyor ya bir daha bana <gülüyor> Hahahaha <gülüyor> Tamam şu, an, şu an sıkıntı yok Asilin. Var mı? Varsa söyleyin direkt güzel <gülüyor> Hahahaha <yani. gülüyor> Zın Hossik Neyse abi bak bitti bunlar falan filan diye konuşuyorlar haberin olsun. Kim ne diyor? Bitti bunlar falan diyorlar abi sadece. Bunlar şeye. mı böyle? Aynen öyle abi. Çünkü sevde konuşuyoruz genelde. Of. Bir kere çakışıyormuş sonra çakışmıyor. Hafta içine alabilirsin. neyse. Elinde sağlık ya. Seninle iş sen kardeşim. Güzel. güzel bir takımdık. Ama maç sonrası bu. İzlediğiniz için teşekkürler. See you. Öpücük. Görüşürüz. Kendinize iyi Gel şu arka. Gel şu arkaya gidelim. <gülüyor> <gülüyor> <şu arkadaşım. gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Güzel. Başarılı.